İnsanlar genellikle bir sanatçı herhangi bir şeyi doğada var olduğu haliyle betimlediğinde o sanatçının ne kadar harika olduğundan bahsederler. Ama bana göre sanatçı beni bilmediğim, hiç görmediğim ya da hiç göremeyeceğim bir şeye inandırabilirse işte o zaman sanatsal ifade gücünü en iyi şekilde göstermiş olur. Bu levha bir zamanlar bir manastıra ait büyük bir hacın tepesinde duruyordu. Fransız devriminden sonra kiliselerin tüm mal varlıklarına devlet tarafından el konulmuş ve metal eserler yerel demircilerin kullanması için ağırlıklarınca satılmıştı. Öyle anlaşılıyor ki bu demircilerden biri bu eseri metal eritme potasına atmaya kıyamamış ve güzel ya da kudretli bulduğu bazı şeyleri bir kenara ayırmış. Bir sanat eseri olarak bu parça aslında özgün ortamından yalıtılmış durumdadır eserin yapım sürecini içeren hassasiyeti görebiliyoruz. Sanatçı, işe bakır bir levhayla başlamış. Önce, levhaya renkli cam tozlarını doldurabileceği küçük oyuklar oymuş, daha sonra levhayı ısıtmış ve böylece eriyerek bakırla kaynaşan cam tozu, sanatçının boyalı yüzeyini oluşturmuş. Örneğin, mavi rengin farklı tonları görülebilmekte. Hatta bazen, tek bir oyuk içinde iki mavinin yan yana geldiğini görebilirsiniz. Bu oyukları ayıran, bakırın yüzey seviyesinde bırakıldığı anlardaki incecik altın dokunuşlar var. Bu altın varaklı yüzeyden sanki ilahi bir ışık yayılmaktadır. Melekler bir çift halinde betimlenmiştir ama ikiz gibi değil. Daha çok bir takım gibidirler. Kanatları birbirine değmektedir ve her biri bir bulutun üzerinde durmaktadır. Peki ne yapmaktadırlar? Birer buhurdanlık sallamaktadırlar. Sağdaki melek bir elini dur işareti yapar gibi kaldırmıştır. Korkunç bir olaya, İsa'nın çarmıha gerilmesine tanık olmakta ve buna tahammül etmeye çalışmaktadır. Hristiyan inancına göre İsa Tanrı'nın oğludur. Bu durumda ilahi varlıkların bu dehşet verici infazı durdurmaya çalıştıklarını düşünmez misiniz? Hayır, bunu yapmıyorlar. Onlar insanlar gibi üzüntüden sanki kanları çekilmiş ve gözlerinin altında koyu halkalar oluşmuş olarak görülüyorlar. Bu meleklerde zor zamanlarda birbirimizde gördüğümüz etkilerin aynını görüyoruz. Ama bir yandan da bizim bilmediğimiz daha büyük bir resme ait bir yanları olduğunu da hissedebiliyoruz.